Newton's third law tells us that to every action always an equal and opposite reaction. When I'm shooting the ball, I am clearly applying force to it. Where is the equal and opposite reaction? Teşekkürler LeBron, çok güzel bir soru. Senin de söylediğin gibi bir basketçi şut attığı zaman topu potaya çembere doğru göndermek için topa belli bir, belirli bir kuvvet uygular. Eğer bu kuvvet olmasaydı top potaya ulaşamazdı. Bir yerden başka bir yere hareket edemezdi. Bakalım bu kuvveti çizerek gösterebilecek miyim? İşte bu çizdiğim sarı ok şut kullanırken elimizin topa uyguladığı kuvveti gösteriyor ve bu kuvvet topun yukarı ve ileri doğru ivmelenmesini sağlıyor. Buraya yazalım. Elin topa uyguladığı kuvvet. Peki Newton'un 3. yasasında bahsedilen eşit büyüklükteki ama zıt yöndeki kuvvet nerede? Bu da topun elimize uyguladığı kuvvet olacak. Bunu da Buraya çizip, göstermeye çalışayım. Tabii elin herhangi bir yerine de çizebilirdim. Gördüğünüz gibi kuvvet, diğer kuvvetin tam zıt yönünde ve aynı büyüklüğe sahip. Buraya da, topun elimizi uyguladığı kuvvet yazalım. 2 eşit ve zıt yönlü kuvvet görüyoruz. Şimdi, diyeceksiniz ki, bu hiç mantıklı değil çünkü top ileri gidiyor ama kolumuz geriye doğru gitmiyor. Elimizin bu zıt geri gitmemesinin sebebi ise, elimizde ve parmaklarımızda topun elimize uyguladığı kuvvete tepki olarak uygulanan başka kuvvetlerinde olması. Mesela topun uyguladığı tepki kuvvetinden etkilenmemek için, parmaklarımız ve elimiz ön kolumuzda bulunan kaslardan destek alıyorlar. Buraya çizelim. İşte kolumuzdaki bu kaslar, eli ve parmakları ileri doğru iterek bu kuvvete karşı bir kuvvet uyguluyorlar. Peki bu ters kuvvet kolumuzun tamamını niye geriye doğru itmiyor diye sorarsanız cevabı şu, çünkü vücudumuzda hatta sadece kolumuzda bile sadece bir tane değil birçok farklı kas grubu var. Şut kullanırken kolumuz geriye doğru gitmez çünkü üst kolumuzun arka tarafında bulunan triseps kasları daralarak ön kolu düz hale getirir ve topa zıt kuvvet uygularlar. Kısacası atış esnasında kolumuzdaki kaslar topun uyguladığından çok daha büyük bir kuvvet uygulayarak topun uyguladığı ters kuvveti sıfırlarlar. Ve bu yüzden top ileri doğru ivmelenirken kolumuz geriye doğru hareket etmez. Aslında Newton'un üçüncü yasasının en eğlenceli kısmı her kuvvetin bir tepki kuvvetine sahip olmasıdır. Yani bu kasların yarattığı kuvvete zıt tepki kuvvetlerine maruz kalır. Biraz önce söylediğim gibi parmaklarımızın ve elimizin geriye gitmemesini sağlayan kaslar var ve bu kaslar ön kolumuzda yer alıyor. Ön kolumuzun geriye gitmemesini sağlayan triceps kasları da arka kolumuzdalar. Aynı şekilde bu triseps kaslarının geriye doğru hareket etmemesinin sebebi de vücutta başka kaslara bağlı olmaları. Omzumuza, sırtımıza, belimize kadar incelemeye devam edebiliriz ama bu iş bir yerde o kadar komplike bir hale geliyor ki burada anlatmak için vaktimiz de bilgimiz de yetmez. Sonuç olarak soruya geri dönersek elimiz topa bir kuvvet uyguluyor ve top da elimize bir tepki kuvveti veriyor, uyguluyor. Hem de tam ters yönde. Her ne kadar elimiz ve kolumuz kaslar tarafından dengelendiği için geriye gitmese de top tarafından zıt yönde uygulanan bu tepki kuvvetini aslında hissedebiliriz. Hatta bu kuvveti zaten hissediyoruz, sadece tahmin ettiğiniz kadar büyük bir kuvvet olarak değil. Top elinizdeyken avucunuza bir baskı uygular. Eğer top elimize böyle bir baskı uygulamasaydı o zaman topu elimizde hissedemezdik bile. Ve bu da size Newton'un üçüncü yasası ile ilgili bir fikir verecektir. Bu kuvvet olmasaydı topu hissedemezdik. Eğer topun avucumuza uyguladığı kuvvet olmasaydı elimizde top var mı yok mu onu bile anlamazdık.